Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. 3-1-2019 Perşembe'nin formülü arkadaşlar. Ee, kanalımızda, videomuzda. Şimdi burada 3 maç var. 1-0-2, 1-0-2 ve 0-2 arkadaşlar seçmişiz gördüğünüz gibi. Bunun tutma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Niye? Çünkü 3 ihtimalin 2 e, tane maçta 3 üç ihtimalin 3'ünde oynamışız arkadaşlar. 3. maçta da e, büyük ihtimalle Real Madrid maçı o. Real maddesi de vermişiz ama bir de beraberlik vermişiz arkadaşlar. Şimdi burada e, daha önce bu sistemde oynadığımız tutan var mı? Önce onu ispat edeyim. Sonra bu formülümüze geçeceğiz arkadaşlar. Hemen bakın e, bu 30 Aralık pazar gününde. Yine 3 ihtimal 3'ünde oynadığımız bir sistem arkadaşlar. Bakın şimdi burada 7. kuponda 300, 310, 318, 302, 311, 318, 1 şeklinde tutmuş arkadaşlar 18 kuponun. 7. kuponunda tutmuş. Ee, burada ispatı var. 30 Aralık Pazar'ın videolarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi aynı sistemde oynuyoruz yine. Buradaki amacımız arkadaşlar e, garantiye yakın tutmasını sağlamak ve buradan doğru da ganyanızı artırmak. Sizin yapacağınız bu sistemin e, maçların aynısını oynayın. Altına iki tane maç yazın arkadaşlar. Bu maçları ilk yer ikinci yer olursa. Tabii ee, kazanacağınız para daha yüksek olur. Bunu tutma ihtimali yüzde 90 diyebilirim arkadaşlar. 18 kuponda, 18 kupon toplamı bu ilk 9 kupon. Bunu aynen oynuyorsunuz. Altın iki tane kendi bulduğunuz ilk yarı, ikinci yarı maçları yazıyorsunuz. 3 bile yapsanız aldığınız parayı 5-6'ya katlama şansınız var. Şimdi formülümüze geçelim. Şimdi 398, 401 ve 405 maçları aldık arkadaşlar. 398 1 0 2, 401 1 0 2, 405 0 2 arkadaşlar. Şimdi burada 398 hemen yukarıda birinin satırda bakın 398 üç ihtimal verdik ya üçünü de oynuyoruz 1 1 1. Hemen yanına devam ediyor birinin satır 0 0 0 398. Hemen altta birinin satır devamı diyor yine 398 2 2 2 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci satıra geçiyoruz. 401'i yazıyoruz. Yine 1, 0, 2, 3 ihtimali de buraya verdik arkadaşlar. Bu iki maç konti garanti tutmuş oluyor böylece. 401, 1, 401, 0, 401, 2. Bakın arkadaşlar ikinci satıra bakalım yukarıda. ikinci satırda işaretli. Devamında tekrar 1, 0, 2, 401, 1, 401, 0, 401, 2. Altta ikinci satır devamında. 401, 1, 401, 0, 401, 2. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi üçüncü satıra geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü satırda 0 ve 2. Ee, bir 0 bir de 2'ye verdik. Çünkü bu real mandate'in maçı arkadaşlar. Büyük ihtimalle böyle biter. 405 komple 0. İki ihtimal verdik ya 0 ve 2. Burada 0'u kullanıyoruz önce. 9 kuponu buradan 405'i 0 yazdık komple. Üçüncü satır ve altta üçüncü satır devamında yazıyor bakın arkadaşlar. Komple 0 diye yazmış. Bu ilk 9 kuponumuz. Şimdi ikinci 9 kuponu nasıl ona söyleyeceğim. Sizin burada yapacağınız bunun aynısını yapın. Altına iki tane daha maç ekleyin. Sonra keyfinize bakın arkadaşlar. Hem verdiğiniz para gitmez hem de verdiğiniz paranın fazlasını alırsınız. Keyfinizi sürersiniz. Şimdi bu ilk 9 kuponumuzda arkadaşlar. Şimdi ikinci 9 kuponumuza geçiyoruz. Formülün devamı. Şimdi maçlar yine aynı. 398, 401, 400 ve 405. 398 ve 401 üç ihtimal verdik ya ilk iki sıradakiler aynı bakın yukarıda birinci satırda 398 1 398 1 398 1 diyor hemen devamında 398 0 398 0 398 0 diyor arkadaşlar hemen altta birinci satırın devamında 398 2 2 2 diyor yani üç ihtimalde kullandık ikinci satıra geçtik yukarıda bakın 401 Üçüktü var ya 1-0-2 birer tane yazıyoruz. 1-0-2 devamında yine 1-0-2. Altta ikinci satır devamında yine 1-0-2 diye yazmışız arkadaşlar. Hemen altta 405 biraz önce 0 oynamıştık. ilk 9 kuponda. Bu ikinci 9 kuponu da 2 oynuyoruz arkadaşlar. 405 komple 2 diye yazdık arkadaşlar. Soldan sağa 3. satır bakın. 405 hep 2. 405 altta üçüncü satırın devamında yine İki. Yine burada dokuz tane kupon var. Dokuz dokuz on sekiz kupon yapıyor arkadaşlar. Şimdi siz burada iki tane maç eklediniz, ilk yarı ikinci yarı. Diyelim ki on sekiz kupon üç misli yaptınız, 54 lira yapar arkadaşlar 3 misli. Ama buraya iki tane ikinci yarı eklediğinizde arkadaşlar, bu 54 e, lirayı 200 250 300 lira civarında kuponun biri tuttuğunda alma şansınız e, mümkün arkadaşlar. E, çünkü burada üç ihtimali yüzde doksan oranında bense. Veriyorum arkadaşlar. Şimdi burada %100 diyemiyorum. Niye? Çünkü 405'e iki ihtimal verdim. Üç ihtimali de orada. Fakat Ganyan'ı yükseltmek için iki ihtimal verdim. Real Madrid maçına arkadaşlar. Ee, bizi izlemeye devam edin. İspatını yaptım size zaten. Ee, isterseniz son olarak tekrar göstereyim bakın arkadaşlar. 30 liralık 2018 pazarın arkadaşlar. Tutmuş hali bakın. Görüyorsunuz burada. Yedinci hemen altta. Yedinci Pardon yanlış söyledim. Evet 30 Aralık pazar günü arkadaşlar. Hemen e, 7. kuponda yine burada tutmuş arkadaşlar. 302 311 318 1. İşte ispatı bu arkadaşlar burada. Burada yine iki şeyi garantili oynamıştım. Üçüncüyü de yine ihtimalle oynamıştım. Bu tutmuş. Altına iki maça ekleyenler arkadaşlar. Bu şeyi aldılar. başları e, aldılar arkadaşlar. Bu tutmaya çok yakın bir formül. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Videolarımızı izlemek için sağ alttan tıklayın arkadaşlar. Orada bütün videolarımızı göreceksiniz. Geçmiş videoları da kontrol edebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bol şanslar.